Herkese merhaba, bugünkü çalışıyoruz birinci şans vs birinci şans moda kapışması yaşayacağız. Biz birinci şansı oynayacağız. Rakiplerimiz üçüncü şansı. Hadi bakalım. Ne çıktı bize? Arbalet. Ulan tarama bir şey yok mu ya? p <laughs> ay keytan neredesin? dışarıda adam var. Tamam bu arkadaşı kaldırdı ya. O kötü oldu. Siz ne burada ya? Ama saklanma, çönyöleştmem burada. Önce içeceğimizi içelim. Bir kapasite arttırıcı bulamadık ha. Yer oynayalım biz Hı. biraz yer oynak Hani güle güle. Bombayı kime salacaktın sen? Sen bombayı kime salayacaktın? Bana mı? Böyle bir uzatılmış. Ulan hepsi mi fakir olur ya? Hiç bir şey yok? <Gülüyor> Biraz gel. E, ne vardı da orada? Emeliz 62 kim vardı? Bunda da hayır yok. Bunda da hayır yok. Hı. Bir geri oynayalım biz. Hı. Biraz geriden oynayalım. Sadece kıyafet kostüm çıktı bundan. Bayağı koştuk ya. Lan yakında hiç mi araba yok burada? Normalde yani buraya araba spawn oluyordu ama uzattı bu sefer. şankona çiva loot peşinde <Gülüyor> bakalım sahnenin ekmek çıkar mı hem de nasıl çıkar hem de nasıl çıkar Alttakini gördüm tamamdır Ülküncü Üsttekini halletmem lazım Alttaki oynamam lazım üsttekini oynamam lazım Alttakini elelemeyeceğim Senin mo, senin silah gibi. biraz geri oynamam lazım ya yavaş kaldığımız devam ediyoruz ne çıkar ump arayda yes. çıktı tamamdır de bulduk hıh ama kimse atlamadı neyse buraya sadece biz atladık bm24 çıksın var ya tadından yenmez sadece bm24 Değişik. 8 de bulduk. Pardon direkt 8x'i. Konteynerin üstleri boş ya. Bir şey çıkmadı şu anda. Tekrar 8 çıktı. Bu 8'li devam edeceğiz oyunu şu anda. M209 <gülüyor> en son kolayı uyuyorsanız. M209'u almam. Bırakalım M209'u. Kapasite artırıcı alayım. Ara aşağı gitmeyeceğim. Direkt kendim uçuracağım. Araca uğraşmak. Konaçım. Bir de sen varsın. Bir de bu arkadaş almış. Direkt tepeye inelim veya direkt o school'a gidelim. Bakacağız. Adam varsa neredeyse adamlar biz de oraya ineceğiz. Umarım boş geçmez. Şu an geldik buraya, burada da kimse yok. Çatı in, çatı in. Burayı yemişler. Yoksa yememişler burayı. Allah, yine buraya düştüm ya. <gülüyor> Valla şaka ya. Sıkarlayayım, bu asmayı bırakayım. Ağzı semeyi bırakalım derken bıraktık. Bu gidiyorum. ol yok mu da ya 3 sene değildi takılmayayım çıksın Kaçmamı sıkacağım sana. Arkadaş kaçmayı tercih etti. Ulan içecek mi yokmuş ya? Fazla gaza geldik. cemimiz yokmuş bunu da içelim <Gülüyor> haritada 60 kişi var şu an hala kurmalı busa var ya M24 tarzı tadından yenmez. Adamlar anki ketan gitti senin aldı arabada bir kimse gelmiyor bıraktım. Bakalım ne çıkacak içinden. Hadi bir AVM çıkar. Güzel. MG3 MG3'üdür. Ya. <gülüyor> Sen şaka yapıyorsun. Hah, <gülüyor> yukarıda. Buna en iyisi var ya şeyde kullanacağım ya yani 2x'le filan 6x olur 6x takayım bunu mesela bunu mesela 3x çekeceğim tamamdır bunun olayı bu kadar 6x'den, 6x'den de kurtulacaksın. Bir servise mi çıkalım? Ne yapalım ya? Ya da yer değiştiriyorum bunları. Ya bota bakışına önüme hoşlanandı. Lan korkutma bizi. Power alayım. Vuran toz oldu. Geldim. Sizlere doğru geliyorum. Karşına karşı Daha, daha ne kadar sıkacağım? Daha ne kadar sıkacağım bu adamları ya? Ben bayağı sıktım ama. malzemeleri bırakalım burada ya Ugut ne yapıyorsun Ne orada sana ugut silah hiç masa hasar vermezdi? Kaç tane mermi sıkıyım adama ya. Hasarı düşük sanırım silah. 250 metre mi? Soldan ilerleyeceğim. Alana girelim. Tepeden, tepeden alalım alanı. 3 çıkamıyoruz zaten haritada Crispy gitti Crispy Son Sonuncumuz nerededir şimdi Şimdi sonuncumuz nerededir Bahçı tehlike Tamam kendimi arabayla gezineceğim çünkü bayağı çıktıyız inşaat sayısı 3 inşaat yapıyoruz şu an zaten biraz zorlu ya bir yerde sabit kalacağız Bu adam her yerde doludur şu anda çünkü yeni tam bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Nerede saklanıyor? Çimdere mi yatıyor? O da bizim gibi geziyor mu? Bu yatıyormuş. Dediğin gibi. Niye yatıyorsun sen şu anda yere? Zorlu bir challenge'tı. Heykeğimize dikelim. Yürü bassanın be.